Evet arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin. Videomuzun sonunda limon, sarımsak, maydanoz kürünü anlatacağız arkadaşlar. Çok güzel bir kür. Önce damar tıkanıklığını açan bitkilerden bahsedelim. Alıç. Alıç koronar damarları genişleten kan dolaşımını hızlandıran bir bitkidir. İçinde bulunan kimyasallar sayesinde kalbe kan oksijen daha çok fazla gelir. İçinde glikozitler bulunmamaktadır. Bu nedenle de rahatça kullanılabilir. 2 çay kaşığı kurumuş alıç yapraklarını ya da çiçeğini... 1 litre kaynar suda 15 dakika kaynatın. Bal ile tatlandırarak için. Günde 3-4 fincan içilebilir. Bir ay kullandığınızda etkisini görebilirsiniz arkadaşlar. Karabaş otu. Kalp ve damar açıcıdır. Oğul otu, karabaj otu, limon bir arada kaynatın. Balla tatlandırın ve soğuk olarak için. Damarları genişleterek oksijen sayesinde kan akımını hareketlendirir. Bünko yaprağı. Bu bitki yurdumuzda yetişmez. Eczanelerde hap şeklinde bulunur. Ancak bunu kullanmadan doktorunuza danışmanız lazım. Demirdikeni, bu bitki idrar söktürücü ve damar açıcıdır. Ayrıca vücudumuzu da güçlendirir. Öksü otu, damar tıkanıklığını açar, tansiyonu dengeler ve kalp spazmlarının oluşmasını engeller. Damarlarda kireçlenmeyi önleyerek damar sertliğine çözüm sağlar. Ayrıca sinsel çarpıntılara da iyi gelir. Melisa Dolaşım sistemi kalp ve beyin sistemlerini güçlendirirken bağışık sistemini de güçlendirir. Spazmı çözer ve çarpıntıya iyi gelir. Kalp ve dolaşım sistemine iyi gelirken tansiyonu dengeler. Peynir keki, Kandaki yağların çözülmesinde çok etkilidir. Antibiyotik etkileri vardır. Kalp spazmını çözer. Civan perçeme. Damarlardaki tıkanıkları açarken safra artırır. lenf bezi şikayetlerine de iyi gelir. Söğüt kabuğu. Aspirin de içinde olan sasalin maddesi içerir. Damarlarda tıkanmayı engeller, kalp krizini engeller, bir çay kaşığı yeterlidir. 250 mililitre su içinde 15-20 dakika kaynatılması yeterlidir. Kara hindiba, kalp çırmanı çarpıntısı ve ağrılarını alır, kalbi güçlendirir ve damarları açar. Kuvvetli bir antioksidandır, biberiyeden bahsediyoruz. Kalp kasını güçlendirir, kan dolaşımını hareketlendirir, kılcal damarları açar. Evet arkadaşlar sıra geldi kürlerimize. Maydanoz, limon suyu, sarımsak kürü bunlardan bir tanesi. Bir demet maydanoz, bir diş taş köprü sarımsağı veya bulamazsanız yerli sarımsak, bir adet limon suyu, bir su bardağı su. Yıkadığınız maydanozları ile birlikte mutfak robotunun içine atın. Limonun suyunu sıkın ve robotu ekleyin. Sararmamış sarımsakları bıçak yardımıyla kesin ve robotu atın. Robot karışımına son olarak suyu ekleyin. Robotu 2-3 dakika boyunca yeşil bir sıvı elde edene kadar çalıştırın. Karışımı bardağa dökün ve taze taze için. Maydanoz sarımsak limon külünün kullanımı oldukça basittir. Külü ilk 3 gün yukarıdaki tarife uygun bir biçimde kullanmalı. Sonrasında ise 3 gün boyunca içinde sarımsak olmadan kullanmalısınız. Sonraki 3 gün ise karışımı yine sarımsakla hazırlayıp toplam 9 gün boyunca kullanım yapmalısınız. Yani 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, tekrar 3 gün sarımsaklı yapacaksınız. 9 günlük karışımı bitirdikten sonra 3 gün bekleyip Tekrardan aynı sürece girerek maydanoz, sarımsak, limon kürünün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İki seferlik kullanım yeterli arkadaşlar. Sonra yeniden yapabilirsiniz bir süre sonra. Limon, sarımsak kürü. 1 litre su katılmamış limon suyuna 20 diş soyulmuş sarımsak. Kapaklı ışık almayan bir kavanoz lazım. Kavanozun dışını alüminyum folyo ile kapatıp üzerine ambalaj bandıyla kaplayabilirsiniz. Bu şekilde ışık almaz. Limonları sıkın ve 1 litrelik kavanozu limon suyuyla doldurun. 20 diş sarımsağı limon suyunun içine hafif ezilmiş halde şişeye koyun ve sıkıca kapatın. 25 gün serin bir yerde muhafaza edin ancak günde birkaç kez çalkalayın. 25 günün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce veya gece yatmadan aç karna yarım çay bardağı için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sağdaki kutucuktan tıkladığınızda Hemen yazıyor bakın orada sağ altta Bütün videolarımıza oradan ulaşacaksınız Abone olmayı bizi izlemeyi unutmayın Beğenmeyi unutmayın İzlemeye devam arkadaşlar